Ben hiçbirini izlemedim bunları. Tamam, tamam o zaman. Benim sıkıntı değil. Ben evet, tehti, tehti, tehti. Evet. <gülüyor> O telefon bakın. Kur'an'ı Allah hakkı için söylüyorum. Yüce Yaradan'ın in inlinde söylüyorum. Yüce Allahım, senin yüksek huzurunda. Sana eğer yalan söylüyorsan, beni çarp Allahım. <gülüyor> <açmadım> Allahım. <gülüyor> Ne, ne ya? Açmadı mı? O benim evden kovmadı mı? Allahım! Ben onu <gülüyor> bunu bana bana be ya bu ne ya? Evet bu kadar. Maç <gülüyor> <gülüyor> lan. Arkadaşım de takip ettirdim. Siz beni sanıyorsunuz. Ben öyle fazla konuşan birisi değilim. Takip ettim. Beni dedikken, beni, konuşmadın. Artık sus. Bu kadar bildiğim, bildiğim, bildiğim şeyler bu kadar... Sus tane. deme çok ayıp ya, Dem çok deme. ayıp deme. Sana da diyorum şat Ne sana ne ya? Şat hep. Şatet diyor. Şat hep biliyor musun? Şat hep biliyor musun? Şat hep Fena değil yani yine de iyi biliyorum ya. Ama çok ayıp. Dur. Ben yine de iyi biliyorum diyor. Adıyaman Ulu Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya hırsızlık için giren... ve altını çalıp kaçan hırsızı Vatandaşlar yakalayarak polise teslim etti. Ailemizin televizyonu. İyiymiş Ne dersin? Dinliyorum. <gülüyor> Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Anladığım kadarıyla seninle ortak bir amacımız var. Bırak, bilmeden konuşuyorsun. Yanlış neydi geçiyorsun. şimdi? Bu neydi, Bu neydi şimdi gerçekten? Abi? Bir şey anladınız mı? <gülüyor> Bu ne? Temelis güdününün... Kudunun rol peki mi yapmışlar anlamadım? Ne? Öyle bir film vardı ya Temel Üçgüdü müydü? Adı neydi? Bak. Ben izlemedim Bir dakika Ben anladım Ne? Ha artı 18'miş Ben anlamadım Gerçekten bakma Tersi'ne Ne ne ne ne? Türk işte Temel Üçgüdü diyorlar Temel Üçgüdü ne ya? Ben de anlamadım ya Tem Öyle bir film var <gülüyor> Neyse bu sefer tek saf ya, la, ben de Ya hale vela Ben Ensari'yi lojodayken öptün mü? Öpmedin. Bana. O adamı döndü Bana talip oldu diye Seni ağır fonlamış diyor Çünkü yengenin ağır fon sikti Yengesini tıklı yengesini Yengesini sikti yengesini Ay ne tekrar ama Ney Niye tekrar Ya asıl yani <gülüyor> Allah <gülüyor> <Ya. gülüyor> <Vey. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yorsun tekrardan mı Bir tane video vardı ya canlı yayında izleyemez. İzleyebilir mi acaba Turay Sansürlü? Aa hayır. <gülüyor> yok yok. Anam anam anam anam anam anam anam anam. Yapma ne alırsın Ne o? Boşver boşver. Bel altı mı? Onu chat'ten bilen var mı? Serdar. Serdar bilen. Oha diyorlar. Enes ne yaptın Hayır sen izleme, sen izleme. Şaka yap. Neyse. Sakin konuşun. Ne Ama ciyak ciyak yapıyor. Seda. Bir sesi bir alın bakayım. Al bir sesi. Sesi alın. Seda. Sesi alın. Alın evet. Türk halkı bu işleri hiç yapmıyız. Bir, bir şey yapayım. Şey. <gülüyor> Enes iyi bülür böyle videoları. <gülüyor> 2 3 4 cinsel ilişki. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Hiç yakıştıramadım size. Şey... <gülüyor> ben anlamadım. Bülent gelmiş seni şey yapmaya... E, ...talip olmaya. <gülüyor> Oha! Oha! Oluyor. Şöyle ben yavaştan... <gülüyor> ne Oooooooooooo Ooooooooooo Oooo Kalp mı geçiniyor? biri şaka mı yapıyor? Oooo Oooo Oooo Adam inşallah bunu şakaya çevirmez. <gülüyor> Yaz kadının <Şakaya> tepkisizdi diye. Hani ne kadar tepkisizdi ki gerçekten öyle yardım öyle şey edin. Ya, ya. Çünkü kadın zeki çıklanmadı. Bu ne lan bu? Ya onlara arka <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Sursunuz> için. <gülüyor> ne? E, Niye koyuyorsun şu tuzu? Koy, koy, Beni sinirlendirmesen artık yeter ya. Tuzsuz sen diyorsun tuzsuz. Yeter. Hem tuzsuz diyor hem böyle veriyor ya ben anlamak mümkün değil ya ben anlayamıyorum karıştırdı yani. mı peki tuz koyduktan sonra evet. şöyle bir tavayı sandırsana görelim haydi <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne yapıyorlar lan yenisiz bak ya bu, bu işe tavayı... <gülüyor> gerçekten tavayı sonrasını yapıştırmak istedim ya Tövbe töbe töbe e, arkadaşlar biraz daha yavaş olursanız haber okuyorum. Teşekkürler. Jesuso biz geç denizde. Kusura bakmayın Bunlar benim ya Topçuk gerideki on Melo ya yakalarsa çok kötü yapar ya Ne bu, bu görüntüden ceza yemedi bu futbolcular çok sininliyorum çok yakalarsa... Ne oldu niye böyle şeyler Bu çalışılmış Ve bunun videosu var yani adam bildiğin yapıyor yani. yapıyor yani Bu iki topçuyu yakalarsa kötü yapar Ne diye ceza gerekiyor ki mesela böyle bir şeyden e, Bu futbol, futbol kurallarına aykırı bir şey bu Hı, yaptı, yaptı şu şey. an arkasına geçiyor ve orada yanlış bir şey yapıyor Ama hiçbir şekilde ceza yazmadılar şerefsiz TFF Ha bilmiyordum. Ben, ben böyle bir <gülüyor> düşünüyorum. Bunun <gülüyor> TFF diskalifiye. Buradaysanız daha benden. önemli bir. Tabii <gülüyor> eğilim, eğime. Ne buym ya? Yapacağım. Ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sakin olun ama ya sakin. Ya olun. Bakmayın. Hani bir problem mi var? var. Merhaba, soğuktur yazmışlarsa. <gülüyor> Niye ya Allah Allah ne var sanki? Evet. <gülüyor> <gülüyor> BFF 2 notta tımın mervan <gülüyor> Ya, ya bir ben bir şey demiyorum ayıp ya Galiba doğurucan Ay, Ay ben galiba Ben de doğurucan Doğurucan mi ya? Sakin ol Yok evde kimse yok daha doğumda bir hafta vardı Siz öyle dönüştünün Şimdi ben evde oturuyordum böyle güzel şeyler Sizi seyrediyordum Ay bir sancı, bir sancı. Çingar dağlı orijan ben ne yapayım? Az daha sesini açalım anla. Sizde hemen hastaneye geçiyorum. Ses bende sıkıntı, sıkıntı değil. Videonun kendi sesine sıkıntı var şu an. Tamam yani ben benim hoşlanım. E tabi, acil da. tabi bir durum. Tamam, peki. Tamam, geliyorum. Her şey yorulda olacak hiç merak etmeyin. Bebeği kucaklayacaksınız. Biz de sizi burada alacağım. Gelin zekalı telefonu kapatalım mı lan mısın ya? size? Anaa. Bizden <gülüyor> var Yılda, gelen coşku. <gülüyor> <3 KSK. Ya>. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir çık Oğlum affedersin ama sen geri zekalısın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok galip yiyorsun sen. <gülüyor> Yiyorum küçükken anneannem Kahve yerdi benim annem de yer arası. Ama böyle kaşık kaşık mı yoksa telvesini mi? Yok telvesini değil normal bildiğimiz kahve içemiyorum Türk kahvesi ama böyle iki günde bir kere falan iki kaşık yiyorum çok da keyif alıyorum yani alışkanlık çocuktan çocukluktan başlıyor. Dur biz sana hemen kahvenizi getirelim nerede <gülüyor> ama kahveniz çok kötü yiyecek misin gerçekten? Yiyeyim mi? Ay ne olur bir ye, bir bir görelim aman Allah'ım inanamıyorum sana bayağı. <gülüyor> <gülüyor> Bakar mısınız? Duracağız dedik. Telefon komik olan neydi? Ben öyle kahve yiyorum zaten. <gülüyor> Senin sen terziğin çok süper bir <gülüyor> tür. Gerçekten ben öyle kahve yiyorum. Ne var ki çok da güzel oluyor. Kahvenin çikolatalar var mı? içindeki kahve direkt böyle zaten. Yemmiyormuş demek ki. Yem, yani yiyordum. <gülüyor> Aynı. Sayın, <gülüyor> Sayın Batu, hoş geldiniz. Ne dedi? Sayın Batu, beni duyabiliyor musunuz? <gülüyor> Gürer. Ee, Sayın Batu Batı elimize hoş geldiniz. Sağ ol ee, <gülüyor> Bir yanlışlık verdik. <gülüyor> Sonerimledeki arkadaşlarımı eee adının cevabını mı beğenmediler bir şeyli falan. Aa, adam, <gülüyor> sağ olun. Adam da adam da masum ya. Hiç <gülüyor> mazlum. <buzmuyor. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yanlışlık oldu galiba diye Enes beğendin mi? Komikmiş. Başka ne istersin ona bir açalım. <gülüyor>